Değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün sizlerle beraber Şubat ayıyla alakalı genel bazı yorumlar yapacağız ve bu genel bazı yorumlarla alakalı da web sitemizden size bazı bilgiler aktarıyor olacağım. Evet, değerli arkadaşlar öncelikle videolarımızı beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere Şubat ayı 2023 genel bakışla alakalı bir bilgilendirme yapmak istedim. 27 Ocak ve saat 5.34 itibariyle Venüs aşk gezegeni aşkın bir üst oktavı olan Balık burcuna geçiş yapıyor. Evet, aşkın bir üst oktavı dedik. Çünkü Balık burcu olgunluğun ve ruhun tekamülünün en üst seviyelere çıktığı bir burçtur. Yani kişinin maddeden ayrıldığı, manaya yöneldiği bir burçtur. Ve Venüs'ün de Balık burcuna geçmesiyle bu maddeden, manaya, dünyevi aşktan uhrevi aşka geçişin, ilahi aşkların pencereleri ve kapıları açılıyor değerli arkadaşlar. 20 Şubat'a kadar olan bu süreçte aşk ilişkiler, güzellik, sanat konuları destek görüyor. Aşk ve romantik ilişkiler için şanslı bir dönem. Hassasiyet ve duygusallık da aile arkadaşlar artabilecek. Derin hislerle empati kurma ihtiyacı duyabiliriz. Çünkü karşımızdaki kişinin... Yerine kendimizi koyabilme özelliğimiz ve dürtümüz gelişiyor ki buna da biliyorsunuz psikolojide empati deniliyor. İşte bu empati yani karşımızdaki kişinin yerine kendimizi koyduğumuz zaman kendimiz olmayan bir gözle kendimize bakabileceğimiz bir zaman dilimi ve daha toleranslı, daha anlayışlı bir zihinsel yapıya vakıf bir zaman dilimi oluyor bizler için. Başkalarının ihtiyaçlarına samimiyet ve duyarlılıkla karşılama arzusunda olabiliriz. Sevgiyle alakalı konularda toleranslarımız artabilir. Ruhsal ve dinsel konulara ilginin arttığını görebilirsiniz. Bu dönemde özellikle zikir yapanlar daha fazla etkileri kendilerinde gözlemleyebilir değerli arkadaşlar. Sanatsal yetenekler ön planda olacaktır. Çünkü bu aynı zamanda kişiyi ilhamlara açacaktır ve bu ilhamların bizlere Mesela şiir yazmak, roman yazmak ve yine artık şiir romanda bir kenara kaldı ne kaldı geriye film senaryoları, senaryolar hazırlamak gibi bazı güzel özellikler ve ruhsal etkiler ve bunun yanında onlar bize sanatsal etkiler olarak yolculuk olarak geri dönecektir. Bir taraftan da arkadaşlar biliyorsunuz ki gerçeklerden uzaklaşacak olmanız ve bu gerçekler hayatın faturaları oluyor biliyorsunuz. Faturalar sürekli geliyor kış günü. Ve ne kadar hayal aleminde, ne kadar maddeden uzaklaşıyoruz desek bile bir yani o faturalar gelince kendimize geri veriyoruz. Özellikle de bu kış günlerin. Evet, dolayısıyla bir taraftan gerçeklerden uzaklaşacak olsak da fantastik hayallere kapılabiliriz. Ve bu hayallere kapıldığımızda birazcık yani ayaklarımızın yere basması bizler için iyi olacaktır. Aşk uğruna gösterilecek kendini feda edişler bu dönemde meydana gelebilir. Başkalarına yardıma bulunduğumuz bu işlerden başarılı sonuçlar da elde edebiliriz değerli arkadaşlar. 11 Şubat'ta Merkür kova burcuna geçiyor ve mantıksal ve sıradışı fikirlerin de olduğu bir süreç. İşte bu Merkür'ün e, kova burcuna geçmesi aynı zamanda delilikle dahilik arasındaki ince çizginin ortaya çıktığı bir zaman dilimi oluyor değerli arkadaşlar. Aynı zamanda sabit burç olmasa esnek olmayan sabit fikirlerin olabileceğini de gösteriyor. Yani şimdi burada diyeceksiniz ki hocam hava burcu hava gelip geçmez mi? Hava gelip geçmez. Niye? Havanın da bir stabilitesi, sabiti var. Mesela basınçta hava işte o basınçta hava çok basınç yaptığı zaman ne yapıyor? Patlıyor. İşte aynı kovaların anarşist düşünceleri olur işte bu yüzden. Buna da ne yapıyor işte kova etkisi denilebilir arkadaşlar. Çok Yeni teknolojik gelişmeler ve bu teknolojilerle alakalı fikirler ve düşünceler de bu dönemde ön plana çıkabilir. Doğru olana sadece kendimizin bildiğini düşünmek ukalalaşmaya sebep olabilir. Neden ukalalaşmaya sebep oluyor? Çünkü arkadaşlar ilim insanda enaniyet yapar. Ne demek hocam ilim insaniyetle enaniyet yapar? Yani şimdi sen de enaniyetin ne olduğunu bilmiyorsan yapacak bir şey yok ama enaniyet demek... Kendini beğenmişliğin, yani ben biliyorum demek, ben biliyorum. Şimdi ben biliyorum dediğiniz zaman, hakikaten biliyor olabilirsiniz. Ama bu ben biliyorumun bir şekli şemali var. Ben biliyorum o, karşınızdaki kişiye aktarırken ona ukalalık biçiminde değil de hakikaten o konudaki bilgilere vakıf olduğunuzu düşünerek aktarmalısınız ki, Karşınızdaki kişiyi sizi dinlerken kulaklarını ve kepenklerini kapatmasın. İşte bu da haliyle ukalalaşmaya sebep olabiliyor. Karşınızdaki kişi sizi öyle alıyor, sizi öyle olmasanız bile. Ve burada şöyle de bir nokta var ki bir e, kovanın cahili çekilmez. Yani burada kova burcundan bahsetmiyorum. İşte bu merkür kovaya geçtiği zaman bazı insanlar konuşacaklar. Boş teneke olarak konuşacaklar. Konuşmak için konuşacaklar mikrofonu verdiler elime ben susmak, bilmem bu benim kabiliyetim diyecek ama boş konuşacak. Bazıları da gerçekten o konularda bilgi sahibi olarak ve insanlara faydalı olarak konuşacak. İşte böylelerini kaçırmamak lazım. Ve bizim de böyle olmamız lazım bu dönemde. Bu dönem geleneksel olmak yerine arkadaşlar, yenilikçi adımlar atmak çok daha bizim için yararlı olacaktır. Çünkü Gelenekler işte aynı tas, aynı hamam, i̇şte geleneklerimize böyle göre şöyle, atalarımıza göre böyle, bizim köyde şöyle olur, bizim ilçenin gelenek göreneği adetleri şöyledir. Bunlara takılı kalmayın arkadaşlar. Yeniliklere her zaman açık olun. Hayatın kendisi bir değişimdir. Değişim olmadan dönüşüm olmaz ve hayat sürekli olarak değişerek tekamül ediyor. Ve bana inanmıyorsanız yıllarınıza bakın, geçen zamanlara bakın ve bu geçen zamanlarda Binlerce insan geldi geçti ne oldu insanlar at arabasına biniyordu şimdi at arabasına binmiyorlar motorlu arabalara biniyorlar ve o at arabasına binilen dönemde atın çekmediği bir arabadan bahsedecek olsaydınız neyden bahsetmiş şey olacaktınız kimsenin inanacağı bir şey değildi ayakları yere basmayan değişik fikirler olarak algılayacaklardı. çünkü adamlar hiçbir zaman atın çekmediği bir arabaya tahayyül etmemişlerdi aynı şekilde de değerli arkadaşlar işte yenilikçi olmak o atın çekmediği araba fikirlerini ortaya koymaktır ve böyle zamanlar Merkür'ün kovadan geçtiği zamanlarda olur değerli arkadaşlar. Evet dolayısıyla da atsız arabayı tahayyül edemeyenler atsız arabayı tahayyül edenlere deli diyecektir. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Deliler, deliler diye bir film vardı hatırlıyor musunuz? Bir Türk filme. Osmanlı'nın delileri var. Vatan selinallarıydı dediler. Delilere izlemeyiniz varsa hakikaten tavsiye ederim. Böyle Türk şamanik adetlerinde orada bazı konularda geçiyor. Şamanik derken aslında Türkler tam şaman değildir. Yani tek tanrılı inançlıdır. Şamanlar çok tanrılı inanç olarak lansetseler de şamanizm biraz da bir konu. Ve şunu da söylemek gerekir ki gerçek şamanlıkta Tanrı yaratıcı tektir ve e, daha sonraki e, pagan inançlarıyla bunlar birleşince biraz daha ortalık karışıyor. Yani ormanın ruhu vardır, toprak canlıdır, deniz canlıdır, hava bir canlıdır o felsefeye göre ki gerçekten de öyledir. Gerçekten de öyledir. Evet konumuza devam edecek olursak Şubat ayı genel yorumuyla alakalı 5 Şubat'ta Aslan Dolunayı var. Keyif ve eğlence içeren konular, yakın arkadaşlar veya geniş çevrelerle ilgili durumlar, çocuklar, aşklar, risk aldığımız şeyler bu dolunayla birlikte ciddi anlamda vurgu kazanabilir. Evet ne demişler? Vur patlasın, çal oynasın. 5 Şubat'taki aslan dolunayı bizim için güzel bazı etkiler yaratabilir. 20 Şubat'ta arkadaşlar Balık burcuna bir yeni ay meydana geliyor. ki Balık Burcu ruhun artık maddeden ayrılıp da yukarıya doğru çıktığınızda karşılaştığınız bir etki, bir karakter silsilesi. Ve bu yeni ayda arkadaşlar egomuzu ve benliğimizi bir süreliğine görmezden gelip bir kenara bırakabiliriz. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı samimi bir duyarlılık sergileyebiliriz. Egosal ve kibirli durumlar bu dönemde kendini alşak bırakacaktır. Sezgisel duygusallık baskın olacaktır. Kendini feda etme enerjisi yani başka bir reyine kurbanlık koyun. Kurban koyun olma enerjisi ve aşırı fedakarlık hakim olabilir. Böyle durumlarda ne yapacağız? Profesyonel destek alacağız. Çünkü siz aslında bir şeyin kurbanı olmadığınız. Hayatınızda olan birçok bir şeyi siz <gülüyor> çok pardon siz kendiniz çektiniz hayatınıza. Bazılarını kendiniz çektiniz. Bazıları astroloyek etkiler. Bazıları ee, yaşamımızı kaderimizin bir parçası bazıları bize ders vermek için geldi ama mutlak suretle buradaki bu fedakarlık enerjisi kurban psikolojisi enerjilerini biraz kenara bırakıp yolumuza devam edebilmeyi kendimize bir düstur edinmemiz gerekiyor. Empati yapabilme duygusu gelişebilir. Yalnız kalmak içe çekilmek için değerli zamanlardır arkadaşlar. Böyle zamanlarda özellikle 20 Şubat'ta yani meditatif haller ya da meditasyon demeyelim ama şöyle böyle şapkayı önünüze atarsanız kendinizle konuşursunuz. Kendinizle konuşurken aslında kendi içinizde sizinle konuşan başka bir iç ses olduğunu fark edebilirsiniz. İşte o iç sesle aranız nasıl? İşte o iç ses size ne diyor? O iç sesle ilişkiniz belki düzenlenecek, belki de o konuda daha duyarlı hale gelebilecek ve spritüel açılımlar yapabileceğiniz bir zaman dilimi oluyor. İşte dediğim gibi şapkayı önünüze attınız ve artık bir ben var. Benden içeri o dediğiniz bir zaman dilimi. 20 Şubat'taki yeni ile birlikte bir durum oluşuyor. Nedir hocam o durum? Venüs burcuna geçiş yapıyor. Evet, evet, evet. Hocam Venüs burcuna geçiş yapıyor. Ne demek? Aklıma bu Venüs burcunda olduğunda bir tane çizgi film gelir hep. Hani bir tane fareli bir çizgi film vardı hatırlar mısınız? Tom ve Jerry dediğinizi diğer gibiyim ama Tom ve Jerry değil. Başka bir tane daha vardı ve orada bir tane daha çok hızlı koşan bir fare vardı. Adı Speedy Gonzales. Aynen öyle. Speedy Gonzales ne yapıyordu? Riba riba karamba deyip hızla koşuyordu. Önüne geleni öpüyordu. İşte Venüs burcundaki etkileri arkadaşlar böyle daldan önüne geleni öpen bir zaman dilimi. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Bu dönemdeki ikili ilişkilerde bir takım zorlanmalar, maymun iştahlıklar gibi bazı halleri gözlemlenebiliyor yani el elden üstündür yani bunun sonu yok yani mutlaka birisinde sabit kalmamız lazım acaba hangisi bizim için daha iyi falan derken derken bir o bir o no derken <gülüyor> bir bakmışsınız hangi kurbağa prense dönüşecek derken bir bakıyorsunuz hepsi kurbağaymış veyase. İşte burada dikkat etmek lazım sempatik çekici dışa dönüp girişken acelece hareketli ilişkiler söz konusu olabilir Sibir-i deyince de flörtöz ve keyfe düşkünlük kaleri artabilir. Bu dönemde arkadaşlar hızlı başlayan ilişkilerle zamanla sorunlar gelişebiliyor. Çünkü burada başlayan ilişkiler sadakatla, sadakatla e, sonuçlanmayabiliyor. Yani hepsi içinden miyelim? Çünkü aldığınız etkiler de var. Her zaman burada e, ne var arkadaşlar? Kişisel doğum haritası. Kişisel doğum haritası sizin hayatınızda, sizin kadersel döngülerinizin potansiyellerinizin vaat ettiklerine göre bir kadar yaşarsınız. Eğer sizden bir bilgeyiz çıkacaksa, sizden bir, bir, bir bilgeyiz çıkar. Sizden bir astronot çıkacaksa, astronot çıkar. Sizden bir aşçı çıkacaksa, aşçı çıkar. Bundan başka bir şey çıkmaz arkadaşlar. Dolayısıyla da e, herkesin bir kaderi var ki kader süreç demek. Tamam mı? Yani bu kaderi Hani başa gelen çekilir falan gibi Türk sineması algısıyla algılamayın lütfen. Kader bir süreçtir. Bir süreç derken kader sizin yaşamımızın sürecidir. Herkes bir süreçler var. Her şey bir süreçledir. Bir tohumu toprağa atarsanız o tohum toprakta önce yarılır sonra filizlenir Sonra dallanır sonra yapraklanır. Yapraklandığı zaman işte güneş ışınlarını alır. Ve bu hemen olmaz. Belli bir zaman diliminde meydana gelir ki biz buna deriz. Peki bu neyin süreciyle? o tohumun fidana dönüşme süreciydi. Peki her şey bu şekilde tohum olarak başlar, fidan olarak ve ağaç olur biter mi? Eğer sen ağaçsan ağaç olarak biter. Ama sen bir demir parçasıysan sonun araba fabrikasında bir arabaya dönüşebilir, sonun araba fabrikasında bir ferrariye de dönüşebilir, tofaja da dönüşebilir. İşte sen doğum haritasında bu özellikleri görürsün arkadaşlar. Dolayısıyla da kadersel ilgiler, karar veremediğiniz alanların akıbeti olduğunda, yani akıbetlerinde sizin için neler var, neler yok ki hepsi doğum haritasında saklıdır Ve ee, doğum haritası analizi almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz, astroarif.com'dan 0543 20 90 444 nohru, whatsapp hattımızdan da temasa geçebilirsiniz. Aynı zamanda astrolojiye karşı ciddi anlamda merakınız varsa bu web sitemizde Ciddi anlamda astroloji ile alakalı bilgiler var. Bir örnek gösterelim. Mesela işte astroblog bölümüne geldiniz 29 derece gezegenin anlamları, işte 29 derecede neden böyle oluyor bazı değişimler gibi bir takım şeyler buralarda var arkadaşlar. Dolayısıyla da arkadaşlar Bunun haricinde de bizim kişisel olarak verdiğimiz astroloji eğitimlerimiz var. Bu eğitimlere de sizler katılabilirsiniz. Evet Değerli arkadaşlar Bugün sizlere Şubat ayında nelerle karşılaşabilirsiniz? Şubat ayı sizin için nasıl geçer? Ben size bunlardan bahsetmek istedim. Ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve videoya beğen, beğen butonuna bastığınız için çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde arkadaşlar görüşmek üzere.